Baksın bu tatsan. burada? Çok zaman oldu Ulan <gülüyor> <gülüyor> en son basma videosunu çektiğimde çok zaman oldu. Çok zaman oldu ya. Ama bu en zirvesi olabilir bu arada. Bu sefer ekipmanlı geldik. Güzel basacağız. Erkeğin olmasa daha iyi olabilirdi. Bize böyle şey maske falan lazım ya. Yani. Hizlenme <gülüyor> için yaptığı şeylere bakar mısın Bir ya? Bir dakika. Ya. Ne <gülüyor> yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> Biraz daha prodüksiyonu büyütmüş olabilirsiniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Işıklar, ışıklar mı ışıklar? Işık, silah. Bu, bu özel, Bu çünkü basacağımız yer bugün bir insan değil. Biz direkt bir şirketi basmayı düşünüyoruz. Bunca zamandır oyununu oynadığımız bir olaycı basacak. Yani evet. o kadar evet. ebeciler, nikahlar kimler, anladın kimler, mı? Kimler? Yok işte sebepsiz yere, ban yiyenlere böyle hikayeler var ya. Biz hep herkes için bir defa basacağız arkadaşlar. Öyle bir şey söyleyeyim. Şu Herkesin an... ucunu alacağız bugün. Yani biraz sessiz konuş ama bunu şey yapmasınlar. Kameraya geç konuş, sessiz konuş. <Gülüyor> Unutmuş bir basma videosu diye. Verbisabs Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biladerim. On numara vücudum var. Evet. Yok. Gizli gizli gireceği kaçtı ya. Başlamış evet. sıralar da çok güzel. Bir İlk seride girdiniz. Tamam. Bak. bak, bak. bak. Haber yok. Haberi yok, haberi yok. Bak bak bak. İşte. Watch the six actions. Target is in the main house. Çaba azladı. Prova 6. Going dog. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok ses çıkarma, çok ses çıkarma. Çok ses çıkarmazsan. Bak bak. Kim bak? Suratıma bak. Ben kim? He? Görüşe alır. Ne babim abi yok lan. Daha onun girişi lazım. Burada giriş Aferin. Bak, Bana bunu kullandırmak zorunda. Nerede lan? Nerede lan giriş? Nerede giriş? Abi veremem. Oğlum bak prodüksiyonu ne? veren ben ne kırarım bak. Bir iş bir şartla veririm ya. Ne? Abi selam söylüyorum. <gülüyor> Eski basmanın bir raconu vardı. Şimdi ben buna da atıyorum. <gülüyor> söylesin tamam, söylesin. Bir, bir beğeni iste önce. Tamam. Kalk. Lan Aşk. bırakma Ayağlı şunu bir bırakma, bir bırakma bırakma bırakma. Kaçar mı? mı Kaçar bu ya. Baksana kimi, bizi dövermiş aslında <gülüyor> haberimiz yok. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka bir şey istiyor Abi ben buradan kız arkadaşıma selam söylüyorum. Seviyorum seni. Alfa mısın? Kıyımse iyi ya. Kanka bana çok kötü sarılmıyor. Her evet. başlıyor. Ağabey. Kese arkadaşla sen burada selam mı yolluyorsun? Evet abi. Sen kafayı yemişsin. Abi al. al anahtarı. Sen hiç uğraştın mı? Abi, Gel, bırak ağabey zaten. Çok kol çok kolay oldu. Anahtarı aldık. Ben anlamadım. Ben bunu zevkine sıkasım geldi benim bu. Gel. Aldım. bunu. Sen bizi aç şunlar. Çok da ses çıkarma bak. Ümrünü çıkarım. Duydun mu lan? Boys kim lan? Boys kim lan? Boys kim oğlum? Abi. Kim bu? Abi, abi. Boys. Aa burası tuvalet. Bu malçın içinde ne var? Ne var içinde? Ne var? Ne var? <gülüyor> hiçbir şey yok ya. Flan var. Panlasının, <gülüyor> <Yani, gülüyor> maşanın. Merhaba. Birini bana ver be. Hep sen oynuyon ha. 2 milyon. Oğlum hadi airdrop'tan <gülüyor> Deniz Beris çıktı diyordun. Boş baba. Bu <gülüyor> dronları içeride. Gürü, yürü çok konuşuyor. Çekim var mı çekim? Burası lan. Nereye gidip? Bir... Neresi burası lan? Biz buradan sonra insan gibi gidelim. Yoksa ben bak orada şimdi evet. yeni üyeler var. Ben yeni üyeleri... Kendimizi kötü tanıtmayalım. Kötü tanıtmayalım şimdi. Arkadaşlar normalde şimdi şeyiz yapmayalım. Kenan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Adabı... <gülüyor> Değerli kimi iyi severdi, iyi bilirdi. Bugün bize o eşlik gelecek, ile beraber yeni bir basma videosuyla Silivri Zeydine Gersin'den, normalde Vural'ın nevi olsa, Doğu'nun nevi olsa, Amigo'nun nevi olsa yani bas gitsin de burada basarken biraz sıkıntı yaşayacak. Öncelikle çok kurumsal. Bugün maçları da var, stüdyoda ben birazcık onlara bir basacağım. <gülüyor> sonra? Sonra. Bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Olmadı bu. <gülüyor> Alevhan kat istiyor ya bir normal bir baskın atacağım. Kimseye basmayacağım. Ondan sonra direkt size patumaya şekilinde ne var mı yok her şeyini geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Ama bugün öncelikle benim çıkmam ama masaya geçtiğimde sizlere bekleyen çok tatlı, güzel bir çekiliş var. Bu video özel 4 tane telefoncumuz var. Telefonlarda şimdi göreceksiniz zaten. 4 tane telefon. 4 tane. Direkt bu videoya basmıyor. Adamlara basıyorum telefon yok. Kişiye pat diye olsun. Bir biz geçiyoruz yayında yayın var Hayda. Yayın <Gülüyor> Bizi ve direkt kurtarıyor. Burayı zaten bilenler bilir. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. merhabalar. ablan biri bir şey yaptı merhabalar. ama. Kim tüm elledi beni? Hangi işareti? Merhabalar. <gülüyor> merhabalar. merhabalar. Olur, olur. Sen şey, şey yapma çok, çok Aldırış etme. Ee, güzel. Burada da bir arkadaşımız var. O da yeni aramıza katıldı. Deniz Hanım ve... E, boş verelim ya, bodybuilding. Birazdan basacağız zaten beraber. Şimdi... Sevdin mi burayı? Ben burayı sevdim. Biz burada öncelikli bir... Şu